Herkese merhabalar arkadaşlar, baya bir aradan sonra yeni bir seri oyunla karşınızdayım, bu sefer Resident Evil 3 oynayacağım, sadece işime gelen oyunları oynuyormuşum gibi düşünmeyin, bu oyuna benim bir vefa borcum var, ee, benim hayatımda çok önemli bir yere sahip bu oyun, Resident Evil 3, şöyle ben çok kısaca anlatayım, zamanla PlayStation 1'de bu oyun çıktığı zaman biz memory kardeşini falan bilmiyorduk, memory cardı bilmediğimiz için oyunda sebatma olayını da bilmiyorsun yani bir daktilo var mürekkep var neye yarıyor bilmiyorsun ya ne kadar salakmışız neyse sonrasında e, Nemesis de karşılaşıyoruz biz oyunu oynarken ya neyse baya bir ilerliyoruz ama şeyde ölüyoruz sürekli saat kulesinin önünde çanı çaldıktan sonra sürekli ölüyoruz e, arkadaşım vardı Harun aramızda para toplayıp 3-5 e, bir şeyler koyup ortaya Memori kart almıştık kendimize sırf oraya geçebilmek için ne işe yaradığını sonradan öğrendik tabii ki. Hani araştırdık, baktık. PlayStation salonlarına gittik, sorduk, ettik nedir, ne değildir falan. Öyle bir çözmüştük olayı. Ee, bu oyunu kaç kere bitirdiğimi bilmiyorum. Yani normal PlayStation versiyonunu. Rekorum 1 saat 10 dakikaydı ama e, internetten ben baktım. Çok daha erken sürede bitirenler vardı oyunu. Tabii ki hiçbir şey yapmadığınız zaman çok kısa sürede bitiyor. İnternete yine bu oyunla ilgili yorumlar gördüm arkadaşlar. Oyunu kısa, yaklaşık 4 saatlik bir oyun olduğundan bahsediyorlar. Ama ben yine inciğini cincini çıkartıp öyle oynayacağım. Bu oyunu normal modda oynayacağım bu sefer. Zor modda oynamayacağım ama inciğini cincini çıkartacağım. Oyunu tam You e, Crewe yamasıyla oynuyorum. Bu ara. tam tamamen %100'ü Türkçe bir şekilde. Altyazıları okumayacağım. Ses tonum güzel olmadığı için. Oyundan çıkacak mısın? Hayır. Tabii ki hayır. Şimdi ben hikaye edeceğim. Bir az biraz baktım. Oyunun ilk girişine, kontrollerine, koşmasına falan baktım. Ee, Resident, Evil, Resident Evil 2 ile aynı. Hemen hemen. Yani şu an bir farklılık görmediğim için hemen hemen aynı diyorum. Şimdi devam et dediğim zaman bakın mesela şimdi yani oyunun neresinde kaldım. Yani, ta başında. Yani o e, Jill çıkıyor. Bredle karşılaşıyor. Ta orada bıraktım. Hemen orada bıraktım sonrası yok yani aynen ee, Oyunlar çık şimdi baştan bir başlayalım standart Raccoon City zaten biliyorsunuz hayali bir şehir eğer bu kadarsa bu oyunun introsu gerçekten az kalmış onu söyleyeyim. CDC on the lower Midwestern region of the US. Sen karantinaya alırsın da yer mi hazır şöyle bir virüsün çıktığı ortamda. Allah'tan bak koronavirüsü diyoruz da Allah'tan böyle bir T virus değil yani. T virüs, T virüsü değil. Sesini az daha açabilir ki ya? İleride Messis gerçekten yani bundan önceki rezanle buluşta o hissiyatı vermişlerdi bize. Rez e Nemesis geldiği zaman bir gerilim oluyordu. E biz onu hissediyorduk. Sanitatedeki radyo sesi gibi aynı. Ah kodadın Nemesis. Vallahi geliyorsun. Beni biliyorsunuz. Ben oyunları sizinle beraber oynamayı tercih ediyorum. Bütün tepkiler doğal olsun. İlk nasıl kıvrandığımı görün diye. Benim bir God of War'da bir kapının yanından geçip kapıyı bulamamam var. Yarım saat. God of War'da bir videom vardı. God of War 4'te. Bazen böyle oluyor ama idare edin artık. Yapacak bir şey yok yani. Ha, evet. Şimdi Şimdi ne yapmıştım? Pencere indirip gidip lavaboda Elimi yüzümü yıkıyor işte en son e Bu rüya Ama Güzel güzel Çok güzel olmuş İlk başta ben oyunu böyle FPS'e zannettim Çıl balığının tayini gerçekten çok güzel çizmişler ne? Eskiden ne? biz çok konuşuyorduk bu konularda ne? Ne? Yani tam ne? Ne? Yanlış olmasın da ee, Resident Evil 2 ile Resident Evil 3 aynı bölgede geçiyor. Resident Evil 2 e, zaman olarak çok kısa bir süre öncesi Resident Evil 3'ün. Ne? Ne? Her gece 3 gün daha. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> 3 i̇şte gün daha demiş. 3 gün sonra Escape Raccoon City demiş. Raccoon isim geliyor. Raccoon City de ya işte. idare edin arkadaşlar. Ortalık karışmış iyi gün, Neyse. Şu neymiş? Soruşturma notları. Bir bakayım bir. İlaç şirketi pazar payında endüstri lideridir. Askeri silahların geliştirilmesine odaklanırken bir yandan da ilaç şirketi olarak devam etmektedir. Şimdi ben altyazıları okumayacağım ama bunları okuyayım yine. Ayrıca Arklay Dağları'ndaki araştırma testinde gizlice silahlar geliştirilmektedir. Hmm, tim virüsü malikane olayını başlattı. İşte bu rezidanda yolu bir. Rakon sitiye önde gelenleriyle işbirliği yaptı. Belediye başkanı Vara'nın ofisine büyük başar yaptı. Şehir etkin bir şekilde kontrol ediyorlar. Umbrella. Her şeyin altından bu umbrella çıkıyor. Bu ara ben de Çin'den bir tane umbrella'yı sipariş ettim. Arabaya çakacağım inşallah. Vay, kendi evimde tutsam. Sokan Kaçtaki adamları 24 saat izliyorlar. Bunlar Irons'ın adamları mı yoksa Amburella'dan mı bilmiyorum ve zaten pek de bir şey fark etmez. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Beni korkutmak istiyorlar. Pes edene kadar buna devam edecekler ve işe yarıyor da. Yani korkuyor Neredeyse hiç yemek yemiyorum, hiç uyuyamıyorum, yavaş yavaş çıldırıyorum, yaşayan öyle gibi hissediyorum. Ama kazanmalarına izin vermeyeceğim, şehirden çıkıp onları sorumlu tutmanın bir yolunu bulmalıyım. Yani Jill Valentine bir dedektif gibi bunların peşine düşmüş. Elbette beni susturması için birini gönderecekler. Eğer öldüğümü ya da benim gibi insanlarla bir şey yaptıklarına dair biri söyledi duyarsan soruşturmayı bıraktığım yerden başlatmalısınız. Sahip olduğum belgeler bunun içinde. Bu zarf sağlam gelirse ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. 5 gün sonra buradan gidiyorum. Bana şans diren. Yani bu onu yazmadan 2 gün öncesi. Hadi bakalım. Zasim zas. Alma suyu suyu açık bırakıp yatmışsın olacak iş mi ya? Huket abi. Bakiri. One ben de dedim niye geçmiyor mer? Alright, I'm tamam, coming. Brett stars alfa takımı Şimdi de son falan filan neyse telefonu daha fazla bekletmeyeyim. Zaten bekler genelde de. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You get out of there right now. All right, let me grab my. geldi bizim esas oğlan. Müziğe bak, sese bak. Ya sen onu, onu öldürebilirsin. çok lan durma orada gelecek zekalı koş koş koş aman emezsiz iyi çizmiş herhalde. abi işte hala boş iş peşinde iyisi buraları daha önce Aşağı kadar gittiğim için şöyle hızlı bir şekilde geçeceğim. Of. Bu hareketini hatırlıyorum. Bu hareket geride de vardı. soroki Adam resmen şunu yapıyor ya Hoş hoş Bizim de bu girdi direkt böyle başladı zaten. Yerden çıkıp ama etrafında zombiler vardı. Şimdi biz de ona benzer bir yere girdik zaten. Hedef şehirden çık. Şu simgeyi gördüğünüz zaman Sevdan sev atıyor diyor. You okay? What was that thing? Time to find now. But right now it's got a hard on for <gülüyor> the only two stars left in town. You and me. I'm kızım sticking Bu Just sonu acı oluyordu. Bakalım bunlar nasıl olacak. Bir karakola kadar Ya nasıl efekt olmasın imkanı Hadi, Brad, hadi. biraz hadi Yalnız Brad'in kıyafetini de aynı yapmışlar yani Sarı bir yeleği vardı böyle çekim barı hadi bakalım Eyvah. Tik bilet. <gülüyor> Eyvah ya. We're make a run for it. We know how this ends. No, I don't. we still a team? Always. do favor. fuck up like I Go. Çık hadi çık. Çık biletti iş yok zaten çık. Nazrim'e iki güzel olmuş. Az bu şu tarafa bir Ah. Sorry. Ah, bir baret da buldum. Oradan bir şey mi geliyorlar? lan? Bu atış tane mi diye mi verdi bana? Oh Lan kaç tane mermi verdin zaten? Vallahi şansına yuvarlağa bastım sadece yanına gittim o da alışkanlık olmuş artık. Hemen çıkıyorum. Ah buraya geldik yani. Ulan şu şerefsiz. Sir, what's your name? I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. Dario Rosso. right. You just want to steal my safe. Senin Allah belanı versin. Güven... Güvenli evi burası işte bunun. Ee, Özellikle bu duruşta de yani öncesinde PlayStation birde de buraya döndüğünüz zaman burası açık oluyor içinde mühimmat a oluyordu Eeyval <Gülüyor> ya geç kızım geç Koş koş koş Evet burada bir şey yok Aa otopark Buradan yeraltı altı çıkıyordu değil mi? Şurada bir yerden Neyse çıkar zamanı gelince <gülüyor> Ya of ya. Ya hadi Erçil Lan lanet olsun sen pis Rey Ruf çatı oluyor herhalde Bir şey gelecek ya hissediyorum daha iki kat var bir kat var Q deler şimdi al götür beni olur. işte remake'ı bunu böyle olacak biraz yer değişmiş biraz olay değişmiş koş koş koş demesiz gelmeden koş Abi çok değişik olmuş ya Hadi hadi Debriyaja bas lan Buradan çıkabileceğim mi kızın? <gülüyor> ne memesiz çıkar da sen çıkabileceğim mi? Allah! Kalktı zaten o. <gülüyor> Eyvah. Olayı gerçekten değiştirmişler yani biraz. bir başka şeridi Abre, bret, bret mi? Kim o? Carlos. Lan bazuka yine bırakıyor. Ah, ben. Aa, bunlar çok erken tanıştılar. atlan bazukayı bıraktın geri zekalı. Belki de bir tane mermisi vardı da dolmuş. 3 bar de teli. Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. saçını falan çok sağlık yakışır. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dip to close this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do uh -huh. you know about that monster? Evet, Carlos. <gülüyor> <gülüyor> <Sulla> I've <kazanabilir> <gülüyor> never seen anything like it. But it's no zombie. He knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No, thanks. He's all yours. Listen, I promise you're in good hands. with the umbrella Biohazard countermeasure service. PCS giderken iki mermi veriydin. Bir dakika. This way. Ha tamam. Ha, ancak bulunduğun ancak almadığın tüm ilgi ve öğeleri de gösterebilir yani Mesela işte tamam ya haritayı hatırladık Bir dakika bunun hangi hareketmiş? Daş ha, atma gibi bir şey Neyse Umiyahat Nikolay. Hey Captain. This fine young lady could use our help. Nikolay mı mi Mihail? Carlos, you didn't even think to ask fine young lady name? She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Why? mı? Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. Mikhail. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue Ah, <gülüyor> <gülüyor> sen de gitmişsin Mikhail. <gülüyor> How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. <gülüyor> <gülüyor> Most of the will wind up dead, uh, correction, undead. Bunları çok erken buldu <gülüyor> normal rezidansta biz işte. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get subway train moving, we can evacuate some sort. Oh, hayatta kalanların hepsi trende. But we need help. My men cannot do this alone. Amen. I meant their side. hey. da var tara There go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Çok da geldiniz ağarttan satıyoruz Az biraz cilve ya. Yani You'll find supplies there. Tamam Bir dakika Buranın diğer tarafı var mı? Yok Şurada bir şey vardı sanki Mubecesi cephane üretim rehberi Ha, savaştaken cephane üretim elindeki su tabancası kadar etkisiz oldu Hayatta kalmak istiyorsan o zaman bu temel formülere kafana yaz. Tabanca mermisi 2 barut. Barut artı yüksek kaliteli barut, Magnum mermisi yüksek kaliteli barut 2 tane. Tamam ston yeteri kadar olduğundan dışarı çık ve partiye katıl. Şöyle bilmem nelerin yiyecek bir şeyler ver. Korkak biri olmadığını onlara göster demiş. Peki. Aslında cephane yukarıda var demiş de dur bakalım bir ne var ne yok. İyi. Bu hareket duruyorsa bayağı bir işime yarar Lan, Cephane dediği büfe miymiş? Yamyanlık Cinahane 25 Eylül sabahında RPD'yi bir adam aradı ve sıçıbaşı dağınık serseri birisinin Lam Sanat Müzesi'nin kuzeyinden karşıya geçen bir kişiye saldırdığını bildirdi Olayla ilgilenen memurlar Yakınlarındaki çöpekte bir kadını parçalamış ceselerin bulunuyor. Vücumda birçok ısırık izi vardı ve parçalanmıştı. Yendiği belliydi. Haa, Rakon şehrindeki bu o meydana gelen üçüncü vaka bu. Peki bunu kim yapıyor, kim insanlara saldırıyor? New yamyam yam, yam hastalığı olarak adlandırılan hastaların Spencer Hastanesi'nde Ağustos ayından beri Kafelerdeki yiyecekler dışında ücretsiz tedavi gördüğünü biliyorduk. Muameremiz Spencer Hastanesi'ne sızdılar. Zor sorular sorudan ve bir hızlı bulanacak korku hikayelerine geri döndüler demiş. upside açarak telefon merkezindeki gücü yeniden aç. Hadi bakalım ah Herbalife. olsa sadece tabancam var ama Bu şey yapma yer herhalde. Yani Yani bitki <Gülüyor> görüşü yani Ah, bu bunu buraya mı vermişler? Kitpros Railway. Nerede bu işe yarayabilir? Eğer sağa takarsan. Her neyse. Allah Allah, bunu buraya vermişler. Bu alet vardı. bizden de bu işte de bu bunlar çok bayağı bir sonra geliyordu. Bitkileri zaten biliyoruz. Şöyle biraz kurcalayayım. Buradan çıktıktan sonra çünkü olay bayağı karışacak. Elimden geldiği kadar bar barutumu falan tutmaya çalışacağım. Aa sandık. Sandıkta bir şey var mı? Yok. Ben koymadım bir nereden olacak? Dur bir. Abi harika. Aynı Resident Evil 3'ün orijinal müziğini yapmışlar. Yani bu daktili odasına girdiğimiz zaman işlerin yolunda gittiğini anlıyorsun. Çünkü zombi falan gelmiyordu. Yalnız mürekkep yok ayrı bir olay. Neyse bir mürekkep bulacağız. Neyse onlar o taraftan geliyorsa ben büyük ihtimal o tarafta. A. <gülüyor> <gülüyor> Allah barut mermisi, şey barut mermisi ne ya tabanca mermisi. Lan şey, lan sen nereden çıktın? Şerefsiz. Çık çık çık. seni be Evet sanki buraları biraz hatırladım. Hmm. Ha, orada da bir şey varmış. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? ah <Gülüyor> hakettin carlos biz ama ben de Allah, bir yangın söndürme muhabbeti var geçti. Bunların hepsi zaten ama Neyse kısa yoldan buraya geldik de dur bakalım. Burası bir kat daha yukarı çıkıyor yalnız. <Gülüyor> Eczane sahibinin günlüğü. Ambrennan'dan gelen bu yeni saç tonu raflarda kalmadı Yaptıkları şeyler her zaman harika iş çıkartır Bu yüzden sürpriz olmadı Buna güvenerek çok sayıda sipariş ettim İçgidenin kelimeleri tam anlamıyla aklı çıktı Ünü artık satışlarda patlayacak Belki kazanılacak Bu parayı koyacak bir kasa yaptırmalıyım Yeni kasam mükemmel kimse hiçbirisi bilmiyor Hatta şimdi benim güzel su şişesi kraliçem Su şifası kraliçem ile aramızdaki bir sır artık hırsızlar beni yıldıramaz Su şifası Evet Şimdi büyük ihtimal Haa su şifası demiş Kraliçem demiş Şimdi su şişesi falan bir şey bulmaya çalışacağız Anlamadım ki A'ya basıyorum işte daha hayatım Lanet olası pislik Üç kere ısırdı vallahi yeter artık ya. Ya bunları ben bu kadar şey harcarsam E ee, peki nereden? Ha dur. vardı. Şunlarda bir şey yazar mı ki? Evet, burada bir çedik yok. Bak şimdi, eczacı demiş. Kaçta da bir eczacı var. Evet, şifre orlarda bir yerdedir bence. şifre bu işte 9 sola 3 sağa 7 sola Hemen açalım Böyle yerler ikinci kez geldiği zaman genelde Böyle şeyler canlanıyorlar da Şimdi Dokuz sağa Üç sola Aa, yani böyle bir şey işte Kırmızı nokta Hee işim budur ya Olay bu Heh. Peki burada işimiz bu kadar mı bu kadar Bence Çünkü bunun bir üst katı daha vardı biz oraya gidelim tamam aşağıdan geldim sen bir şey olmuş. Bebeğim şu ışığı yaksana ya. Ah. gitti herhalde. Eşek herif kafasının yarısı gitti. Oğlum için saçlar. <Gülüyor> ya bastım ya ya. kaç kere basmam lazım? <Gülüyor> Öyle artık da Öl yani öl Ulan böyle bir şey olamaz ya Hah sonunda birine çakabildim benim bu ara pili bitiyor arkadaşlar ben burada bırakayım bunu ben bir pil ayarlayayım zaten biraz şey yaptık en son trafoya gidiyorduk oradan devam ederiz umarım sev atıyordur bakayım bir sev atsın da öyle gideyim nereye gideceksem şu an nereye gittiğimi vallahi ben de farkında değilim aa Metro istasyonlarından çıktım zaten. Buralar zaten kapalı. Ha, şu an metroya geri dönüyorum. Benim ileri gitmem lazım. <gülüyor> ya seni ağzına tıktım. Aynı adama bu ve doydun lan benim sayemde. Doydun lan. Doydun. Ee, şurası vardı. Burayı açamadık. Şu ney? Sandık. Ah, okey. Şuraya daha gitmedik. Şuradan da karşıya geçmedik. Koş koş. Ha tamam, demin ben burada geldim, yukarı gittim. Böyle giderse, bunlar beni yer alır Koş Allah'ını seversen Eyvah Scorpion mu çalıyor lan? Bir dakika dur, oradan geldiniz zaten Aa yok, oradan gelmemişim. Bunlar maymuncuk da herhalde. Ah, yeşil bitki. Bunu açar şimdi bu. Öğeleri inceleme tabii. bu kırmızı mücevher şeye aa daktiloya mürekkepsiz de yazı yazabiliyoruz yani tamam bunu buraya kaydedeyim çok güzel 21.51 buradan sonra devam edelim en son trafoya gidiyorduk biraz buraları araştıracağız haritaya bakıp bölümleri bu şekilde kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar Beni izlemeye devam edin. İnşallah zevkli bir oyun olacak. Kendinize iyi bakın. Hepinize hoşçakalın.